başlangıç hizmet binası için çalışmalara başladık. Bitirme aşamasına yani geçtik. Son durum hakkında bize bilgi verir misiniz? Hizmet planımızın inşaat kısmı inşaat kısmının %95'indeyiz şu an. E, Pencere takıldı. sadece de çok elektrik bağlanacak. İnşallah Bayramdan sonra hizmet planımız e, hazır hale gelecek. Ne zaman bir bilgi verirsiniz? Kesinlikle yani vesaire şu anki şartlarında bir 15-20 günlük ihtiyacı karşılayacak bir hizmet planı. Hayır ne bugün benimimiz büyür. Başka bir tat yok avcın. o zaman düşünürüm. Ama şu an bizim tezimizi karşılıyor. Başkanım eee yani bize göre çiçeği vurmayı baştan sayılırsun yani sen konuşmalarınızda. Doğru. Bunlarca doğrudur. hizmet gördüklerdir. Bu bunu nasıl oluyorsunuz? Yani nasıl başarıyorsunuz? Onu anlatabilir misiniz? Çiçeği Burnu'nda e, bir böyle başkanı güzel bir şey e, bir tabir. Ama özellikle hizmetçi olduğumuz yer vesaire karani. Bütün İslam aleminin akın akın buradığı bir yerdir Veysel Karani. Ve ona hizmet etmek bizim için bir şeref. E biz bu şerefe naik ediyorsak mutlu bize. Ha e, hem e, Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız, milletvekilimiz, Osman Hocamız, Yıl Başkanımız, Ekrem Başkanımız yani bunların da Veysel Karani'ye düşkünlüğü hassaseti bir ayrıdır. Yani onun için hamdolsun gittiğimiz hiçbir yerden biz eli boş dönmedik, alıp geldik, alıp geldik, alıp geldik. E arkamızda da sensiz semiy çok güçlü. Savunusları Allah de Semih göstermesin. Yani isteyince başlamıyorlar. Ya, Allah men be bebeğim ama yok be. Yani biz gittiğimiz her yerde kendimizi izah edebilmişcek almışızlar. Eğer alamıyorsak ya gitmemişizdir ya izah edememişizdir. Baştan sona sonra başkanım. boştan. her mahallede daha şey bu az, daha bu az. Ne'ler var mesela? Şu an 5 şantiye, 6 şantiye şu an yerde. 6 şantiye. Eee bir spor Kompleksi'm var. Bitti gibi belediye hizmet binam var. Yine bitmiş gibi her mahallemde ayrı ayrı yol şantiyelerim var. Önümüzdeki Bayramdan sonra Besiktas Karargahı'na yeni bir mezarlık alanını kazandırıyoruz. Allah kese sağlık, sağlık diye ama ihtiyaçtır. Onu yapıyoruz yine. Veysel Karaniye en büyük hizmetlerimizin biri olan doğalgaz projemiz var. E biz Eylül'de doğalgaza başlayacağız. Hani Her ev artık kölden, kömürden, oğlan kurtulmuş olacak. Nereviz yani... Sağ projemiz var. Nereviz Sağ projemiz faaliyete girdiğinde 5 kilometrelik bir alanda Veysel Kalaniye'nin tüm öne sağlık, solu bisiklet yolları, Yürüyüş yolları, yani aile yürüme alanları oluşacak. Hani vesaire biz yeniden inşa ediyoruz. Baştan sona inşa ediyoruz. Yani bu yolda yalnız değiliz. Her defa sanmıyor tekrarlamaktan da onur duyuyorum. Ya benim bir vekilim var, benim bir il başkanım var. Benim bir genel başkanım var. Hamdolsun. İstediğimi alıyorum, yapıyorum. Mükemmel de bir deste var arkamda başkanım ne kadar tahmini bir metrekare yol düşeddiniz sadece 2022'de benim metrekare, düşdiğimmetrekarebazaal tambullu taş parki olmak üzere aşağı yukarı 75 78 bin metrekare civarında 2019'dan bugüne ise aşağı yukarı 330 bin metrekare civarında yani bir belde de bu çok büyük bir başarı başkanımbelde de ziyade üç yılda bu çok büyük bir rakam birbel üç yılda bu çok büyük bir rakam biz 3 yıldır başlamışız buna. Vatandaşlar ne düşünüyorlar çalışmalar hakkında? En güzel şey biz mesela bizim şöyle bir e, felsefemiz var. Vatandaş işte ben Murat'ı sevmeyebilirim diyebilir. Ben ona oy vermiyorum da diyebilir. Ama çalışmadı dememek için her şey yapıyoruz. Yani bizim en büyük hedefimiz bir vatandaşımız işte belediye başkanı çalışmadı diye oy vermiyorum demez. Çalıştık. Yani Pandemiyi bir de fırsat ziyorduk. Dışarı çıkmaya sahip vardı. Daha çok hızlı bir mesafe katettik. Daha az yürüdük. Durmadık. Ha bunu hamdolsun bütün belden biliyor. Bütün belden de bunu farkında. Herkese bu, bunu konuca siyasi görüşü ne olursa olsun, evet çalışan bir bireyimiz var, çalışan bir belli başlımız var. Bunu hepsi söylüyor. Ve biz bundan da hakikaten onur duyuyoruz. Efendim, hedefiniz nedir tam olarak? Hedefim nedir? Evet. Veysa 1987'de Yeşil Çevre Köyü'ne bağlı bir mezra idi. Aile büyüklerimizin, rahmetli babamın da mükemmel baskıları sonucu referandum hakikaten burasını köy yaptılar. Kurucu muhtar babam oldu. İlk muhtarı babam, kurucu muhtar. Üç yıl sonra burası belde oldu. belediye Sözü'ne kavuştu. Yine kurucu belediye başına babam oldu. Yine o kurdu. Yine ilk belediye başkanlığı oydu. oluydu. E şimdi bundan sonra düşünce ne olabilir? Büyüklerimizin, atalarımızın, taşları üstüne taş koyma, çıtaları biraz daha yükseltmek. Benim hedefim daha farklı, güzel bir beysel karaniği, büyüye müfesel karani, Her tarafa açılmış ve istihdamı olan bir beysel yaratmak, yapmak, inşa etmek. En büyük hayalim bu benim. İlçe nasip, biz elimize gelen yapıyoruz? Bunu hem devlet büyüklerimiz hem il büyüklerimiz, zaten biz dahi bunu bunu göreceklerdir. Biz burada büyüklerimiz iradesine bakarız. Onlar iradesi görmüşse ne mutlu bize deriz. Dediğiniz gibi İslam aleminden birçok insan yani yüzlerce insan. Günde kaç kişi mesela geliyor? Günde en az, en az 7-8 bin kişi buraya gelir. En az 7-8 bin kişi. Bunlar yabancı, Çevreköy değil. Evet. Çevre köylerle beraber buranın, buraya gelen gül için 12-13 bin civarında. Yani bu nereden bakarsanız yıllık 2,5-3 milyon de kabul ediyor. Ve Veysel gibi bir belde için bu çok büyük bir rakam. Bundan dolayı biz bundan tümünü avantajı dönüştürmek istiyoruz. Ve Veysel Kralani evet ilçeli hak ediyor, kesinlik hak ediyor. Ama dediğim gibi bizim yüklerimiz var, devlet büyüklerimiz var. Devletimiz zaten buna uygun görmüşse, olacak üç gün geç, iki gün erken inşallah da olacak diye düşünüyoruz biz